Evet, elimizde oldukça karmaşık bir fonksiyon var. 4x üzeri 5, eksi 3x kare, artı 3, bölü 6x üzeri 5, eksi 100x kare, eksi 10. Ve bu fonksiyonun x sonsuza giderken limitini bulmak istiyorum. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Bunlardan biri, x'in yerine giderek büyüyen sayılar koyarak bu ifadenin değerini hesaplamak ve x değerleri büyüdükçe ifadenin değerinin hangi sayıya yaklaştığını bulmaya çalışmak. Bir başka yolla ise bu ifade üzerine biraz düşünmek ve mantık yürütmek. Yani x'in giderek büyüyen değerleri aldığı durumda payın ve paydanın nasıl değişeceğini değerlendirerek çözüme ulaşabiliriz. Payla başlayalım. X büyüdükçe pay ne olur? 4x üzeri 5 paydaki diğer terimlerden çok daha büyük bir değer alacağı için payın davranışını yani değerini belirleyecek. Bir sayının karesini alırsanız daha büyük bir sayı elde edersiniz ama bir sayının 5. Kuvveti, kuvveti size çok çok daha büyük bir sayı verecektir. Paydada ise x arttıkça 6x üzeri 5 diğer tüm terimlerden daha hızlı artacak. x karenin önünde x'i 100 kat sayısı olmasına rağmen bir sayının 5. kuvveti size karesinden çok daha büyük bir sayı verir. O halde x arttıkça bu bölüm 4x üzeri 5 bölü 6x üzeri 5 ile ifade edilebilir hale gelecek. Evet, x'in çok büyük değerleri için ya da x sonsuza giderken fonksiyonun davranışı bu bölme işleminin davranışına benzeyecek. Peki bu ifadeyi biraz daha sadeleştirebilir miyiz? Evet, payda da, paydada da x üzeri 5 var. Ve bunların ikisi de birlikte aynı oranda büyüyecek. O halde x üzeri 5'leri de sadeleştirebiliriz. Böylece geriye 2 bölü 3 kalır. Kısaca, x sonsuza giderken ya da sonsuza yaklaşırken, yani x'in çok büyük değerleri için bu terimlerin fonksiyonun değeri üzerine çok büyük bir etkisi olmayacak. Ve fonksiyonun limiti 2 bölü 3'e yaklaşacak. 2 bölü 3. Şimdi bir de bu fonksiyonun grafiğine bakalım ve bulduğumuz bu sonucun doğru olup olmadığını görelim. Bu sonuçla aslında y eşittir 2 bölü 3'te yatay bir asimtot bulmuş olduk. Gördüğünüz gibi x büyüdükçe fonksiyon bir değere yaklaşıyor ve bu değer 2 bölü 3. İşte tam bu noktadan geçen yatay asimtot da bu. Daha iyi çizebilirim bir saniye. Evet, 2 bölü 3'te yatay bir asimtot var y eşittir 2 bölü 3 x sonsuza yaklaştıkça y, 2 bölü 3'e yaklaşıyor. Grafikte aynı durumun, x negatif sonsuza yaklaşırken de geçerli olduğunu görüyoruz. O halde, x negatif sonsuza giderken, fonksiyonun limiti yine 2 bölü 3 olur diyebiliriz. Evet, bu çok mantıklı. Neden mi? Bakın aynı şekilde x çok çok küçük değerleri aldığında fonksiyonun değerini yine en çok 4x üzeri 5 bölü 6x üzeri 5 terimi etkileyecek. Yani bu x'in hem çok büyük hem de çok küçük değerleri için geçerli olacak. x negatif sonsuza yaklaşırken x üzeri 5'leri yine sadeleştirebiliriz çünkü aynı oranda değişecekler. Ve sonuç olarak limit yine 2 bölü 3'e yaklaşacak. Grafikte de bunu görüyoruz zaten y eşittir 2 bölü 3'te yatay bir asimtot var demiştik. x pozitif sonsuza ya da negatif sonsuza giderken fonksiyonun limiti 2 bölü 3 olacak. Bunun gibi sorularda limit ararken hangi terimin ya da terimlerin fonksiyonun değeri üzerinde en büyük etkiye sahip olduklarını bulup onlara odaklanmanızı tavsiye ederim. Bu kadar.